Evet arkadaşlar bizi takip edenler bilirler. Sürekli videoyu çekiyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Yeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Önce 13-12-2018 Perşembe günü çektiğimiz videonun sonucunu görüyorsunuz arkadaşlar. 3 maç oynamıştık. Şurada bakın 3 maçımız tutmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu kontrol edebilirsiniz. 13-12-2018 Perşembe günü. 458 0'dan 2'ye, 463 0'dan 1'e, 466 1'den 1'e oynadığımız kombinasyon içerisinde bunu tutturmuşuz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 14, 12, 2018 Cuma yani bugün arkadaşlar. Bugün için de bir kupon hazırladık. Ee, şimdi burada gördüğünüz gibi bir kombinasyon yapıyoruz burada arkadaşlar. Şimdi bunun e, tutma ihtimali çok yüksek. Belki de %95, %100 diyebiliriz. Niye arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi 3 ihtimali de oynadık. Yani 3'ün üçlü kombinasyonlarını yapıyoruz burada. Gördüğünüz gibi kupon sayısını azaltmak için şurada yine 3 ihtimali kullandık 0, 1, 2. Burada da zaten 3 ihtimali kullandık arkadaşlar. Sizin yapacağınız 9 tane burada var. 9 kupon yani bu. 9 kuponda da bir sonra anlatacağımız da var. Bunları yapıyorsunuz. Bundan altına bankolarınızı 2 tane, 3 tane, 1 tane ekliyorsunuz. İsterseniz sistem, isterseniz misli buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi 3 tane maç seçtik. Bakın orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 265, 103 ve 262. 14, 12, 2018 Cuma günü akşam maçları bunlar. Hafta sonu maçları. Şimdi öncelikle 265'e 3 ihtimal. 103'e 3 ihtimal. 262'ye yine 3 ihtimal ama 0 ve 1-2 yani çifte şans verdik. Şimdi bunu 265 bakın. 1-1-1-3 tane 1. 265-3 tane 0. 265-3 tane 2. Yani bu 3 seçeneği de 3'er 3'er kullandık. Şimdi altına geçtik arkadaşlar. 103 yine 3 ihtimal. 1, 0, 2. Bakın. 103, 1, 103, 2, 0, 103, 0, 103, 2, 103, 1, 103, 0, 103, 2, 103, 1, 103, 0, 103, 2. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2. Bunu yazdık. 262 arkadaşlar. 0. Bu 9 kupana 0 dedik. 9 tane 0'ı koyduk. Bakın. 262, 262. Hepsini koyduk. Buradan bir tane tutmazsa bunu bir sonrasından tutacak arkadaşlar. Koyduk. Bakın yeniden anlatıyorum. 265'i yazdık ya arkadaşlar. 3 tane 265 1. 3 tane 265 0. 3 tane 265 2. Yani 3 ihtimal. 103 3 ihtimal. 1 0 2. 1 0 2. 103 bakın ikinci satır. 1 0 2 yazdık. Üçüncü satıra 262 0 diyoruz. Bunun bir sonraki süzalge de oynayacağız. 0 diyoruz. Komple sıfır yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kupon arkadaşlar yukarıdan aşağı. Şimdi burada bu ilk üçünü garanti veriyorum arkadaşlar size. Niye? Çünkü üçün üçlü kombinasyonlarını yapıyorum. Buradakilerden bir tanesi tutacak. İnşallah arkadaşlar. Sonra siz bunun altına dördüncü maçı, beşinci maçı yazacaksınız. Mesela bir maç yazdınız. Banko hepsine aynısını yazacaksınız. İkinci bir banko yazdınız. Yine aynısını yazacaksınız. İlk yarıda, ilk yarı ikinci yarı oynarsanız arkadaşlar sistem yaparsanız tabi kazanacağınız para oldukça yükseliyor arkadaşlar. Öyle yapın arkadaşlar. Bunu bu şablonu koyun. Bu şablonu koyduktan sonra bunun altına bankolarınızı yazın. İlk yarı ikinci yarı yazarsanız tabi şansınızda alacağınız paranın şansı miktarı yükselecek. Şimdi ikinci şablona geçtik. Şimdi şablonumuz aynı bakın. Fakat sıfır. Demiştik ki 262'ye 0. 2 ihtimali oynamıştık. 3 ihtimal içinde 2 ihtimal. 1-2 çiftte şans demiştik. Biraz önce 0 kullanmıştık arkadaşlar. Şimdi 1-2 çiftte şans kullanacağız 262'de. Şimdi 265'e aynı. Deminkinin aynısı bakın. 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2. Şuraya bakın. 103, 1-0-2, 1-0-2, 103, 1-0-2, burada da hep 103, 1-0-2, Burada da hep 103 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 262. Demin 0'u kullanmıştım. Bakın burada 1-2 çifte şansı kullanıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın 1-2, 1-2, 1-2 çifte şanslar. Bakın. Bu çifte şans. Bakın buraya yazdım. Bu şablonda da koydunuz arkadaşlar. Eğer 0 gelirse biraz önceki tablomuz tutacak. Oradan bir tanesi gelirse. 1-2 gelirse çifte şans. 1 ya da 2 bu tutacak arkadaşlar. Şimdi bu şablonu yaptınız. 9 kolon kupon pardon. Bu kuponların altına 2 maç daha seçtiniz. Çok güvendiğiniz maçları. Veya ilk yarı ikinci yarı seçtiniz yazdınız. Arkadaşlar şimdi ben aslında bunu yaptığım zaman. Mesela 3'ün 3'lü kombinasyonunu yaptığım zaman. 1-2-3. O zaman 27 kupon oynamam lazım. Burada 9 kupon oynadım. 9 diğer 1.sini oynadım. Yani şu ilk yaptığımızda oynadım. 18 kupon. Gördüğünüz gibi. Yani kupon sayısını azaltmış oldum. Yoksa 27 kupon da yapabiliriz. O zaman da tutar. Ee, fakat e, kupon sayısı fazlalaşır. Yani vereceğiniz para fazlalaşır. O yüzden ilk yarı ikinci yarı iki maç ya da bir maç yazarsınız. Sistem 3-4. Sistem 4-5 yaparsınız arkadaşlar. Veya İki tane yine maç yazarsınız. İlk yarı, ikinci yarı. Misli vurursunuz arkadaşlar. Fakat bu üç maç size garantili arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim şablonla bu şablon bu şekilde arkadaşlar. Ee, biraz önce zaten ispatını yaptım size. Dün oynatmıştık. Orada ispatı var. Aynı sistemde onun altına da ekleyecektiniz. İnşallah yapanlar vardır. Kazananlar vardır arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlere abone olunca bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü e, hemen hemen her gün bu videoları yayınlayacağım ben. Bunu yapın. Bu maçlara aynen 14-12-2018 Cuma aynı bu şablonu koyun. Ve biraz önce şablonu gösterdiğim şablonu bakın tekrar gösteriyorum. Bu şablonu tekrar koyun. Anlattığım şekilde altına bir ya da iki maç daha yazın. Misli veya sistem Oynayın diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.